Sanatsal bir tarafım galiba var, e, resim çiziyorum e, ama profesyonel olarak değil, daha çok amatör olarak e, kendimi geliştirmek için daha çok boşluk bulmaya e, ve daha çok resim çizebilmeye dikkat ediyorum. E, i̇zlediğim belli bir kural e, ya da e, çerçeve yok diyebilirim. Ee, i̇çimden nasıl geliyorsa öyle resim çiziyorum. Genelde tek çizgi çizmeyi çok seviyorum. Ee, tek çizgiyi ilerletip onunla bir e, sketch oluşturmak hoşuma gidiyor. Pastel renkler kullanıyorum çizimlerimde. Tabii ki yine profesyonel değil yani çok amatör bir şekilde. Ama beni rahatlatan bir şey resim çizmek. Ben sanatçı değilim ee, ama Türkiye'de sanatçı olmanın zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye'de sanat için belli bir e, birikim e, ve e, kısacası para gerekti. E, sanatı sevebilmek ve sanatla uğraşabilmek için e, zamana ve, ve nakite ihtiyacı var insanların. Ve herkesin bunu karşılayamayacak durumda olduğunu düşünüyorum. Şu andaki eğitimin durumunu bilmiyorum ama... Ben 1990 doğumluyum. 1997'de okula başladım ya da 96 emin değilim şimdi. O zaman da bizim bir dersimiz vardı ve adı iş eğitimiydi. Bu derste farklı sanatlar gösteriliyordu öğrencilere. Örneğin çini, mozaik, seramik, tahta boyama gibi. Eğlenceli tabii ki benim için hobiler değiştirdim. Bunun dışında Türkiye sanat eğitimi hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip değilim. Kişisel bilgilerimden yola çıkarak benim için tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii daha iyi olabilir yani. Sanatçı olmak bence büyük bir risk taşıyor. Çünkü Türkiye'de bende şöyle bir algı var. Eğer bir insan sanatçı olmak istiyorsa onun e, iş bulamayacağına dair bir algı oluşuyor bence. E, diyelim resim çizmek istiyor sadece ve hayatını böyle kazanmak istiyor. Ya da heykel yapmak istiyor. E, ailelerin genelde buna karşı ön yargılı bir tavrı olduğunu düşünüyorum. Çünkü güvenli bir çocuklarının güvenli birer işleri olmayacağını düşünüyorlar. Bu yüzden de bu e, sanatın ve insanların sanat yapmasının önüne geçen bir şey. Teşvik edici şeyler, burslar, fonlar, kültür bakanlığından projeler çıkıyor sanırım arada. Sanatla uğraşan arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla. Ama tabii ki yeterli değil. Yeterli değil derken, neye kıyasla yeterli değil? Belki batıya kıyasla yeterli değil. Belki Orta Doğu'ya kıyasla yeterli olabilir. Kültürel olarak da değişir herhalde.